O kanka hoş geldin. Hoş kanka. Geç kanka. şöyle geç çekinme mi? Yani çok güzelmiş kanka. He sağ ol kanka ya. Sen rahatına bak geç otur şöyle. Bir de kanka şu suya sakın dokunma ona babaannem takma dişlerini falan koyuyor haberin olsun ya. Ben bir içecek alayım gelim. Dur la cüzdanın. Ne yaptın oğlum? Sen gitmiyor muydun kanka? Senin ben mi izleniz?